Şimdi doğdum 1930 doğumluyum doğdum, 1930'dan doğ, doğdum, tabii bu arada annem babam gel, 11 yaşındayken vefat ettiler. Oradan dayımız vardı, oraya gittik. 29 deyince ben de öldü. Neticem teyzem orada kaldık iki sene. Neyse. Bu arada ona da dedim evveli gaz meselesi, dedim ya Muhtarla vardım, bir füzyon gaz verdiler. Bir füzyon gaz bir günde bitiyor zaten ne olacak. Hançılara gittim Halamgilbağa'da. Orada gazın kilosunu iki buçuk lira satıyorlar. Sözümle eşeğe bak, iki buçuk, beş liraya sattık, 2 kilo gaz beş lira. Onu getirdik derken, netice bugünleri yaşadık oğlum. Oradan döndük mesela, o arada Ağabey emriyle bamburamadık, ayağı topaldı. Mazmat etti askerde ya, izin vermediler. ikisine de izin vermediler. Netice, harman zamanında Sazak'tan oradan buradan adam bulduk, geldik harmanları kaldırdık. Neyse onlar bitti. Bir müddet geçti abim bir geldiler. Biraz abim yanında durdum. Tabi o vaziyet değişik. Bu arada askerliği gelecek. Efendim harçlık lazım, evlenme parası lazım. Ne yapacağız? Sonra abim burada vardım. abi mesele böyle böyle ettim. Ben de sizi de berbat. Oralara giden gelin meşhur kazanmaya hayvan alayım. O dedi yapabilecek mi dedi. Ben de yaptım kadar. Siz de yardımcı olursunuz, pazarlığa dedik. Hasiri bu şekilde hareket ettik. Daha sonra da tabi evlendik. 51'de böyle de askerlik geldi. Orada ikisiyle askerlik yaptık, geldik. Oradan geldik, sıvırdan başladık evde. Para yok, pul yok tabi. Bu arada Aydın-Germancı köprülerinde çalışmaya gittim. Orada da çalıştık plandırken. Neticede. Ne günler yaşadık oğlum biz ya, tabii, ne günler yaşadık tabii, ne be, öyle. O günden bu günlendik, allah Teala sonra evlendik, çok çocuk beydik, elhamdülillah. Dokuz lira çocuk, beş dedik, dört kız çıkardık, beş oranı verdik, öyle biz ne günlendik, ne dedim ben. Biz bu dile goley gele yiyen antalya başa uymuyordu ama yok olanın suyunu, o zaman vese teftide muhtar da. sormadan Kazmiye durmuşlar. Rahmatlık Mehmet Usta'm Rüyaden Mehmet Usta oduna gitmiş bir oradan gelmişler. Akkad'da kazanları vurmuşlar. İzin başına çün ben orada armayır vardı. Armayır ne? Kep yapıyorlar. ekinler bitkileri kazıp su götüreceklermiş. Netice. O geliyor, köyde bir derler bastırıyor, anas yaptırıyor, köylüler böyle böyle diye. Şimdi Elif Dayakus'tan ne geçtiyse at oğlum yola. Şimdi oraya vardık, şimdi Mahmudiyan'a vaniyana varınca, kaymakam orası çıka geldi. Kaymakamı taşladılar, vurdular filan, fakat Şimdi din devri de onu da, o zaman insan nakir. Onda da çok zahmet çekildi. Şimdi oradan bir de ertesi gün gecesi Garagoğlu gelmiş acı ya halka küfür diyormuş. Söyle de da böyle bilmem ne derim diye. ertesi gün Garagoğlu çağırdı bizim Orada su geldin, geldim, su içim geldim. Su içim geldin, geldin diye da şimdi, hindi bapsalıya <gülüyor> neyse en son ben kaldım. O mezupsteyken bunlara çok işkence yaptı yalnız ellerine kavurmak efendim düğmek ben hangi adam burmadı yalnız. Ben yani kapıdan girdim müttüyüm bilmiyorum. Biz dedi, kepleri de değiştireceğiz dedi. Ben de başımda küçük bir çıkarım nasıl yapayım? Kay dedi bana şimdi kaydım. Diyor. O zaman ne kadar kaymakam bey, kaymakam bey dedi, bu kadar sıkıştıran sonra dedi. Beşiklik çocuklar da getirmek gerekiyor dedi. Çık oğlum dışarı dedi bana şimdi. <gülüyor> Çıktık geldik gari. En ya, belki yarısına kadar zaptıydı ben. Cezaevinde. Çocukları Allah'a izinle yavrum işte sırası gelenin çıkardık. 43 yaşındayken. İki tane oğlum verdim ben. 44'te gittik. Kızın birini çıkar, köpeğe birini çıkar biri arka arkaya. Arka arkaya en gayet 93'te bitir bitirdik ev vermeyi. Herkese iyi kötü bulunduğu kadar ev aldık, kuyduk, altın bozuk kuyduk deriniz abjan aballah etme, etmedi etmedik oğlum ben. Çocuklar iş kötü işliyor şöyle. Tütün yaptık. Pamuk yaptık, ekine ektik. Bunları işledik. Kaldırdık Erkan. Tabii birisin iyiyse, birisinin hiç olmazsa horo gokduk. Çoluğa çocuğa bir tertibat için. Golü olmuyor tabii, golü olmaz da. Orada evet o gün için o para da çok para orada. Düğünü sürüyordu, düğünü sürüyordu. Ne zaman da oranın harmanlı Şimdi 16 sene katır kullandım Erkan ben. 16 seneden sonra öküze çevirdim o da. Katırla kullanmayacağız, zaptolmaz oldum. Ora bura kaçmaya başladılar. Netice öküzü döndürdük. 85'e kadar da öküzleri çalıştırdık. Ondan sonra da... Ondan sonra da açık bir daha kendimize daraldım. Muhammed'e. Burada mini arabaya mesela ordiniye saman getiriyor. buraya yürü geldi. Oh be dedi bundan sonra zanaat at mı oldu şimdi? Ya yiyorum, yok, yok, satın, ne yapıp bıraktım, de. öyle deyince kadar e, ertesi kilo kuzer sattım. <gülüyor> Şimdi yolculuk yaptığımız zaman bunların mahallesinde Şavkıran dayı vardı. Biliyorsun sen? O, onunla evlerine yakındı ya. Tabi zaman ki Baraba'ya gidip geliyor ya, dobra bura. De, der ki, Ahmet evet, evlenme zamanı geldi, Dayım, ne yapacaksın falan dedi. Sırası gelirse bulursak evleniriz dedim. Ben de buldum onu dedi, neyse. İşte berber da bir kız var dedi, onu isteyelim falan deyince şükür olsun, bana zahmet çektirmedi, onu da bir açtı o zaman, zahmet çekmedim. Yenge ondan evvel ördü eskiden bir de düğün yemedi, odunla ya. Düğün odunla. Düğün odunla gidildi, karşılanırdı bayraklarla, mümkünlerle. Netice, odunun bir kısmı kız eviniyleydi. Odu'nun bir kısmı, bir kısmı oğlun eminiylerdi düğün odundan. Onlar da yaşandı. Orada düğün oduna gidenlere tavuk kızardırlardı, şey verdi, hediye yedirlerdi. <gülüyor> hamdolsun, hamdolsun. Kayınlı, e, eve kayınlıydı ya. Bunun bunu nasıl etkiler olmuş? Ben evlenmeden, babası bir evde adımdan falan getirdi de getiremedi sonra kayınlıydı. Nazlı kaynısı var altı. İnsandan başına neler geliyor oğlum Ne Neler geliyor, çok çok Yaşayan biri değil mi? 82 yaşındayım. Doğdum, büyüttüm. 9 9 çocuğum oldu. Onlara bile baktım, çektim, büyüttüm, besledim. Hepisinden çırak çıkardım. Yalnız şimdi birimi mefaat En büyükler dengide. de. Şimdi sekiz denesi kaldı. Birin kızı Almanya'da. Koca söyledi, orada kaldı, orada duruyor. Kalan Denizli'de iki Iko olan bir kız Denizli'de var. İşte ola, iki olan burada var. İşte bunları hep besledim, büyüttüm. Çalıştım, çapaladım. Dayınla var, ben de gittim. Çocuğu büyündüğü dünyaya getirdim. Yarın kalktım, gittim. Mantarlık, Açtekin'e oldum. Hepsini işledim başladığımız. yalınız bir tutukodu itmeden anam 11 yaşındaki öldü. Kendi anam. O durdu durdu, babam aramazdı, kız karı getirdi. Ona da olamadı. Aldı gitti, onu koydu geldi. Geldi köyde bir nazlı vardı, bekar. Onu aldı. Onu durduk biz, o gelin beni. O gelin etti, ufacıktan oh, çıkarıverdiler buraya beni. Bu böyle benle iki çocuğum aldı, askere gitti. Askerde bu babcumu baktık ağrı mı gücüm, o çekti benim. Niye? Hepsi geldi geçti kızın başımızdan. Çok şükür hiç dedimiz, kodumuz olmadı. Şimdi dokuz çocuğum var. da var ama kaç tane olduğunu hesap diyor. Torunan aklımda yok şu. Hepsi de var torun. Dendi kız var üç tane, tane oğlu var. İkisini verdi bir duruyor. Orada oğlama bir kız çıkardı. Burada bir dava var, oğlan babiş dikiği içerisinde onun oğlan okuyor Ankara'da, o da ev vermedi çocuklar ufak. E burada kız işte üç tane çocuğu vardı, kocası yok, şeyimi biliyorsunuz ya, o ev verdi, başa çıktı. Burada ev verdi üç tane, şimdi bir oğlan kaldı, evlenecek, gelinin kayın oluyor. İşte bunlar böyle böyle, hepsinin işletti başladığına, Şimdi hiç hiçbir şeyimiz kalmadı gari ki. Hepsi bitti. Yalnız o yıkıklar bile ölen oğlanındı işte. Gelmeyince kadar hanım da gelmedi. Göğüsü bir de yıktı attık gari tamam. Oralar yıkıldı gelmiyorlar gari ki. Hiç daha gelip de sizden içiriniz. aynı bu demediler. Oğlan öleli gelmiyorlar ki. Ne günleri geçti kızım. Ne günleri çok. Çok çok babacığım çok baktı. E ee, onun adı işte 70 dağa oduna gitmiş babacığım. Odunun orada odunun da hastalanmış. Orada bir çoban varmış, o tarı vermiş odununu. Mindir vermiş eşeğin üstüne, odunun üstüne. Gelmiş gelmiş aşağıda beledinin yanında eşekten düşmüş. Orada hastalanmış. Hemen evi alıp varıyorlar bunu. Hemen acaba doktora götür doktordan ölüsü geliyor. Öldü, onu da öyle gördük. Üç olan bir kızı karşıtı biz. Çok şükür halimize kızım. <Gülüyor>